Bismillahirrahmanirrahim ve Rahim. doktor Fatih ve Selam. ala mella nebi yebani Genel başkanı Yeniden Refah Partisi Genel başkanı Fatih Bey Kardeşimiz ifama Teşrif ettiler Hasbe hal ettik Sonrasında da sizi şöyle bir Selamlayalım Öyle gönül Murad etti Muhterem Kardeşlerim Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Raşid halifeler hem ulema hem umera kanadını te temsil ediyorlardı. Yani Hz. Ebubekirler, Ömer'ler, Osmanlar Ali'ler radıyallahu anhum. Onlar hem alimdiler Tabii. hem müştehiddiler, devlet başkanıydılar. Ama onlardan sonra gelenler sadece umera kanadını temsil ettiler. Devlet başkanları, Fatihler, Yavuzlar bir de onların yanında ulema oldu. Ulema ile umara münasebeti, Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hayırda olursa ümmet hayırda olur buyurmuş. Yine buyurdular ki, Şirarul ulema, el-lezîne ye'tûne l ve khiyarul umara el-lezîne ye'tûne Yani, şırarul ulemâ, alimlerin en kötüleri sultanların kaplarında bekleyenler. وَخِيَارُ الْاُمَرَىٰ اَلَّذ۪ينَ يَأْتُونَ الْعُلَمَةِ Devlet başkanlarının, siyasetçilerin en hayırlıları da ilim merkezlerine gidenlerdir. Yani o muvazene nasıl olur Efendimiz Aleyhisselam onu nasıl tayin ettiyse, Erbakan hocamız elhamdülillah o çizgiyi Anadolu'da yeniden açtı. Bizim ofta malumlarınız Dursun Efendi Hazretleri vardı. Erbakan Hocam 69'da Rize, Trabzon o tarafa giderken Dursun Efendi, Dersam, Mahmud Efendi Hazretleri'nin de hocası, duyuyor ki Erbakan Hoca geliyor. Tabii bir ulemanın istişaresiyle bir umeradan bir reis çıkarılıyor. Necmettin Bey olsunlar diye o günkü alimler ittifak ediyor. Dursun Efendi de of'tan kalkıyor Fatih Bey kardeşi. Gerasun'a kadar geliyor yaşlı. Tabii, evet, evet. Erbakan hocamız malumunuzdur. Duyunca bunu hemen koşuyor, bırakıyor milleti. Konvoy durmuş, karşılıyorlar. Rusun Efendi Hazretleri'nin elini öpüyor. Efendim diyor, niçin siz buraya kadar zahmet ettiniz? Biz sizin köye gelecektik, Çalekköy'ü ofta. Siz orada ziyaret edecektiniz. Necmettin Bey diyor, sen benim hayalimsin. Yeah. Biz Osmanlı gibi bir devleti kaybettik. Yeniden bu milletin değerlerini siyaset kürsüsünde temsil edecek biri gelir mi diye bekliyorduk, dua ediyorduk ki Allah Teala seni gibi birisini gönderdi bize. Maşallah. Hayalimi şimdi hakikate çeviren Allah'a hamlediyorum diyor. Öyle of'a gidiyorlar, işte orada bir üye bir olmaya davet ediyor of'ları. Hocamın ses kaydı da var diyor ki böyle sanki kar yağıyordu yukarıdan aşağıya oflar öyle üye kağıtlarını atıyorlardı Allah Allah, diyor. Bereket, evet. Dursun Efendi rahmetullahi aleyhim bereketi. Onlar aktif siyasetin içinde olmadılar. Ama gönülleri hep Erbakan hocamla beraber oldu. Tabii. Yani ulema umera münasebetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin telkini, tavsiyesi hangi istikametteyse elhamdülillah Erbakan hocam o damarı yeniden açtı. Yani Öyle oldu ki hakla batıl arasındaki mücadeleyi Müslümanlar kaybeder gibi oldular. Bir anda her şey bitiyor dendiği anda bir süvari ortaya çıkıyor ve mücadelenin seyrini değiştiriyor. Evet. Esasında Erbakan hocamızın bizim bu siyasi tarihimizdeki yerini, duruşunu, mevkini anlarken böyle bir süvari, böyle bir destan belki ancak onun kıymetini ifade edebilir inkar bentlerini, küfür bentlerini, kelamıyla, duruşuyla, attığı adımlarla yaran bu millete yeniden Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyasından soluklar taşıyan bir kahramandan bahsediyoruz. Yani İslam bitmedi, bitmeyecek, bu milletin ruh kökleriyle irtibatını koparamazsınız diyen bir davamızın büyüğünden bahsediyoruz. Yani öyle biri ki, bu milletin çocukları mahzenlerde gün görmemiş, güneş görmemiş, bitiler gibi solmaya terk edildiği bir anda siyaset cephesinde onlara Efendimiz Aleyhisselam dünyasından hakikat nefesleri taşıyan bir kahraman. Yani biz imantipte okuduk, medresede okuduk. Tabii ki hocalarımızdan çok şeyler aldık. Ama hocalarımızın ufku bir yere kadardı. Bize, Uhara'nın, Kaşkar'ın, Araka'nın, Keşmir'in, Gazze'nin, Kudüs'ün yeniden aynı sancak altında toplanacağını anlatan bir kahramandı Erbakan Hocamız. Eğer hocamız olmasaydı, bu ülkede Müslüman gençliği belki Amerika'nın kurduğu örgütlere kanaze edeceklerdi. Oralarda yok edeceklerdi. Mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini, tarihimizden aldığı o ilhamla bize gösteren bir büyük kahramandı, yol açtı bu millete. Öyle ki, yani Al Üstad Necip Fazıl diyor ki, baş vekaletten yazılar gönderdiler üniversitelere, liselere. Dediler ki, Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasak. Ama o baş başbakanlığı aldığı zaman, basın toplantısına Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Yani tersine aslında bütün levhaları, Tabii. Aslına çeviren bir adıma attı. Bundan sonra Allah'ın adıyla. Madem ki Alp Aslanlar bu topraklara Allah'ın adını yüceltmek için geldiler, o halde yeniden Bismillah. Canavu Hak, ondan ebedi yelebet razı olsun. Ee, bize bu mücadelenin Amin. Müslümanca nasıl yapılabileceğini yeniden gösterdi. Erhamdülillah. Milli görüşle biz esasında bu mücadelenizin, bu mücadelenin, İslami mücadelenin ruh köklerimizden kopmadan, tarihi değerlerimizden kopmadan, inkar etmeden nasıl yapılabileceğini bu milletin çocuklarına öğretti, resmetti, anıtlaştırdı. Elhamdülillah siz de o milli görüşü, o bayrağı devraldınız. Cenab-ı Hak muvaffakiyetler ihsan Amin. eylesin. Amin. İnşallah. Yolunuzu açsın. Amin. Tabii şimdi biz bugün için Cumhur İttifakı'nı biz aktif siyasetin içinde değiliz. Yani ilim kanadında cana bak bizi kabul buyursun. Amin, amin. Ama Müslümanlardan yana tarafız. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyoruz muvaffak olması için. Fatih Erbakan Bey kardeşimize dua ediyoruz muvaffak olması için. Allah razı olsun. İnşallah meclis kürsüsünden cana ı Hak hayra motor olacak, şeref falan olacak. Konuşmaları yapmaya sizi muvaffak eylesin. Amin. Tabi biz bunları muhterem kardeşlerim, Fatih Bey kardeşimizle önceye dayanan bir hukukumuz var. Bir kardeşi olarak kendisine ben şunu söylemiştim. Fatih Bey kardeşim, hak yolda olduğunuz müddetçe bir kardeşin olarak siyasetin içinde olmadan hep duamı sizinle beraber olur. Ama bizden asla size, şu şurada olsun, bu burada olsun diye böyle bir talep olmaz. Maddi planda hiçbir beklentimiz olmaz. Elhamdülillah. Allah Allah. Yani biz Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımızı da destekliyoruz ama ifam olarak bu noktada hiçbir talebimiz olmamıştır. Bunu sadece ve sadece Allah rızası için yapıyoruz. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de malumlarınız kaç ayet-i kerimede tarih şuurunu kuşanmayı emrediyor. Kèflam yâsîroû fi lârdî faynẓuroû kèf kân aqbâtû lâdîn min qablîhim fâ'atîbrû yâ absa niçin? Çünkü eğer bir alim malumlarınız tarih şuuruna bilincine sahip değilse, o zaman tarihte yapılan yanlışlar tekrar yapabilir. Büyük yıkımlarla Müslümanlar yüzleşebilirler. Malumunuz Fatih Bey Hocam, Hz. Osman Efendimizi. Düşürmek için Yahudi Müslümanlar kışkırtıyor, Medine'de bir darbe yapıyorlar, günlerce ev kuşatılıyor. Sonunda Hazreti Ali Efendimiz iki oğlunu gönderiyor. Kapıda duruyorlar, Hazreti Ebu Bekir'in oğlunu aldatmışlar, damdan içeriye giriyor. Hazreti Osman Efendimiz'i sakallarından tutuyor. Hazreti Osman buyuruyor ki, evladım baban Ebu Bekir seni bu halde görse ne derdi diyor. Geri çekilmek istiyor ama çekilemiyor. Şimdi onu oraya getiren İbn-i kandırdı, İslam adına getirdi. Sonrasında Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi. Siz Müslümanların birliği adına bir adım attınız. Bu ülkenin selameti adına bir adım attınız. Elbette karşı tarafta kardeşlerimiz var ama milli görüş burada. Fatih Bey kardeşimiz Erbakan hocamızın izinde yürüyor. Eğer biz tarih şuurunu kuşanmazsak yarın yeni felaketlere Allah muhafaza kapa açılmış olabilir. Hani Moğollar geliyorlar, Bağdat'ı kuşatıyorlar. Hocam her tarafta adamları var. İçeride İbnül Alkami adında bir adam var vezir bu yani Mustasim Billah'ın Abbas Halifesi'nin veziri, diyor ki vezir hükümdara, Abbas Halifesi'ne, efendim diyor ben gideyim görüşeyim Hulagu'yla, peki diyor, gidiyor, bana diyor devletin başkanlığını verir misiniz diyor, onları buraya getireyim, görüşmek için gitmişti, peki diyor, geliyor Abbas Halifesi'ne, efendim diyor Hulagu mal hükümdarı, Size, oğlunuza kızını verecek. Ama istiyor ki buraya gelsinler de otağımda onları bir karşılayayım. Bütün alimler, kumandanlar hepinizi bekliyor. 700 kişi. Abbasi Devleti'ni idare eden kurmay kadro alimi hepsi gidiyor. Hepsini öldürüyor orada. İbnül Alkami alıyor devleti ama birkaç ay sonra onun da işini bitiriyorlar. Yani tarih bize şunu söylüyor. Müslümanlar ya da her tarafta Müslümanlar var orada burada. Ama İslami hassasiyete sahip olanlar, sizin attığınız bu adım gibi eğer bir arada olmazlarsa o zaman dün yaptıklarını bugün yeniden yaparlar. Ben 28 Şubat'ta hatırlıyorum. Bizim evi kuşattılar böyle. Yanında bir yerde kız Kur'an kursu var hem diyanete bağlı. 14 tane asker geldi. Tabii onlar bu milletin çocukları ama aldatmışlar. Dedim nedir? Oraya basacağız dediler. Dedim ki onlar yarın büyüyecek. Anne olacaklar. Çocuklarını askere gönderecekler. Yani şimdi bu askeri böyle mi tanısınlar? Yapmayın dedim. Gireceğiz dediler. Yani tabii elhamdülillah Cenab-ı Hak o gün onların oraya girmelerine. Tabii onlara da artık B planı akıllarına gelmedi. O ara babam jandarmayı görünce ders okutuyor. O da kalktı geldi falan. Sonra hocalar geldi, öyle girdiler. Kur'an kursu vardı medrese, işte hem babam işte orada. Geldi kaymakam, çocuklar kapıları, halıları böyle merdivende demir çubuklarla tutturuyorlar. Onlarla da kapıları böyle dermişler. Kaymakam tutarak tutturdu, burada pompalı tüfekle eğitim yaptırıyorlar. Diye. Allah Allah, kapılar delik diye. Kapılar delik diye. Emniyet amiri diyor ki, kaymakam diyor, eğer bu tüfek olsa, mermi olsa kapının arkasında delik olacak diyor. Ama yok diyor burada. Hayır diyor. Tutanak böyle tutuldu. Kur'an kursunun kapatılması için işlemler yapıldı. Sonra, şimdi daha bunları 20 küsür yıl önce bu topraklarda bu millet yaşadı. Yeniden yaşanmasın diye, elhamdülillah siz bu adımları attınız. Allah Teala Cumhurbaşkanımıza da size de muvaffakiyetler yani. nasip eylesin. Allah yolunda atılan bir adımda kaybeden olmaz. Siz İnşallah. Allah rızası için bu adımı attınız. Cenab-ı Hak dünya ve ahirette onun karşılığında size ihsan ede. Ben kardeşime Müslüman kardeşlerime İslam hassasiyeti gösteren kardeşlerimizle beraber olmayı onları davet ediyorum. Yani... Ee, bu tarih bilincini eğer biz kuşanmazsak bugün orada bir takım şeyler vaat ediyorlar. Ama yarın on tersini yapacaklar. Yani tarih bilincine sahip olursak 15-20 yıl sonrasını görebiliriz. Erbakan hocamdaki ferasede o değil tabii, miydi? Tabii. Bu milletin tarihini tarihi. bilmeseydi o adımlar atar mıydı? Yani 28 Şubat'ta eğer o gençliği meydandan toplamasaydı Bugün Mısır'da Suriye'de yaptıkları kıyım bu topraklarda yapacaktı. Cezayir'de yaptıklarını, Cezayir'de yapacaklardı. yaptıklarını yapacaklardı. Yani ben şununla toparlamış olayım. İsmet İnönü'nün yanında bir alim vardı Seyit Bey diye. Biz onun kitaplarını okuyoruz, okutuyoruz da. Seyit Bey İzmirli, İbnü Melek adında büyük bir Osmanlı alim var. Onun da soyundan geliyor. İddiatlar ki kandırıyor onu. Bir ara başkan yardımcısı, bir ara da başkan oluyor Abdülhamit'ten sonra. ya yani Abdülhamit'e karşı oluyor Seyit Bey. Büyük bir alim yani, fakir. Sonra İsmet İnönü onu Adalet Bakanı yapıyor. Tabii bu daha büyük görevler bekliyor. ilafet kaldırılacak. Seyit Bey ona diyor ki İsmet İnönü, sen diyor bir konuşma Bak bu Ali Şükrü'ler çıkıyorlar, konuşuyorlar. O da vazife bende kalsın. Daha büyük görevleri alayım diye çıkıyor. Hilafetin mahiyeti şeriyesi diye 40 sayfa Risale olan bir konuşma yapıyor. Herkes susuyor. Bir alim diyor ki, İslam birliğinin bir önemi yoktur artık. Bu iş bitmiştir. Herkes susuyor. 3 Mart 1924. İki gün sonra İsmet Yudan'ı çağırıyor. Diyor ki, yeni kabine kurulacak. Sen hem Darufun'un da hoca, hem Adalet bakınız iki vazife bir arada olmaz. Seni okuluna gönderiyorum diyor. Gidiyor kenara atıyorlar onu. Sonrasında üzüntüden birkaç ay içinde Seyit Bey vefat ediyor. Yani bugün siz makamlar, mevkiler, rütbeler istemediniz. Her taraftaki ruhlu kardeşime ben şunu söylüyorum. Gün makam mevkilere talip olma günü değil. Tarihte bu adamlar neler vaat ettiler? Sonra neler yaptılar? İbnül alkamile Alkami'lere, Moğolların yaptığı, Seyit Bey'e yapılanlar. E sonra bu ümmeti birbirine düşürenler, o tuzaklar. Allah Teala memleketimizi her türlü şerden muhafaza buyursun. Amin. Amin. Inşallah. Yani bizim tekrar Fatih Bey kardeşime ben onun meclisinde, yüz yüze de bunları konuştuk. İfam As'la Siyasetin bir tarafında değil, Fatih Bey kardeşimize hiçbir şekilde bizden biri gidip şurada olsun, burada olsun, böyle bir talebi olmaz. Yani Cumhurbaşkanımıza da olmamıştır. Yani ifham bedel de ödemiştir. Hiç maddi bir beklentimiz olmamıştır. Tamamen Cumhurbaşkanımızı Allah rızası için, Fatih Bey kardeşimizi, arkadaşlarını sadece Allah rızası için dua ediyoruz. Olsun, tabi. Destek ediyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amin. Allah Teala önümüzdeki seçimde bu milletin yüzünü yere düşürmesin. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Alemi İslam dua ediyor. Tekrar teşriflerinden dolayı Fatih Bey kardeşime ifama buraya defatle geldiler. İfama geldiler, evimize geldiler, teşrif ettiler. Allah Teala razı olsun. Amin cümlemizden. De. Erbakan hocamdaki o edebi o vakarı aynısıyla resmediyor. Allah Teala muvaffakiyetleri Amin. Amin inşallah. Ona da Cumhurbaşkanımıza da inşallah. Allah razı olsun. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Abi, kabulünüzden dolayı, Estağfurullah. dolayı. Şeref çok buldum. teşekkürler ederiz. Allah razı olsun. Tabii sizlerin ahlaki ve manevi hassasiyeti olan yuvarlı bir gençlik, bir nesil yetişmesi için yaptığınız faaliyetleri Takdirle izliyoruz, dualarımızın. Babanızın bereketi, hocamızın. Evet Allah rahmet eylesin. Rahmetli bakan Hoca'nın meşhur sözü bir ülkenin asıl gücü tankı, topu, tüfeği, parası değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır diyor. <Gülüyor> gerçekten de siz de bu noktada çok önemli bir hizmeti gerçekleştiriyorsunuz. Ahlak, maneviyat, vatan sevgisi, tarih şuuru olmadan, ahiret bilinci olmadan tankın, topun, tüfeğin de gerçekten bir manası yok, bir faydası yok. Allah rahmet eylesin evet, Erbakan hocamız gerçekten bu noktada bir çığır açtı. Biraz evvel sizin Erbakan hocamızı tarif ederken anlattığınız konulardan benim de aklıma bir hadise geldi. Yıllar önce Altınoluk'ta yazdık evimize işte yurt dışından bir muhabir, bir derginin muhabiri röportaj için geliyor. Erbakan hocamızla da e, bu röportajı yapıyorlar ama bir yerinde de diyor ki yani e, merhum Adnan Menderes bir çalışma yaptı, bir hareket yaptı. Mücadele etti ve siz de aşağı yukarı aynı çizgide aynı hedef için bir mücadele yapıyorsunuz. Peki diyor merhum Adnan Menderes'in yaptığı çalışmayla sizin çalışmanızın bir farkı var mı? Nasıl bunu izah edersiniz deyince rahmetli bakan hocamız da güzel bir cevap veriyor. Diyor ki merhum Adnan Menderes İslam'ı müdafaa etti, savundu, müdafasını yaptı. Biz ise diyor İslam'ı hakim kılmak için taarruz yapıyoruz bu güzel bir hakikaten cevap olarak hep zihnimize kazınmıştır. Biraz evvel hocamızın Erbakan hocamızı tarif ederken yaptığı anlatım da benim aklıma bunu getirdi. Gerçekten de Erbakan Amin. hoca en zor zamanda hiçbir şekilde kınayıcının kınamasından korkmadan cesur bir şekilde bu sancağı aldı taşıdı. Allah kani gani rahmet eylesin. Bizleri de inşallah layık eylesin. Tabi Erbakan hocamızın hizmetleri gerçekten de Millete, ümmete anlatmakla bitmez. Bir defa Türkiye'de nereye gitseniz hayır dua yapılıyor. İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, köylüsü. 54. hükümette Erbakan Hoca'nın verdiği maaş zamları. Biz halen daha o maaş zamıyla ayakta duruyoruz. Allah ondan razı olsun diyor. Çiftçiye rastlıyoruz. Diyor ki ya o dönemde Erbakan Hoca'nın verdiği taban fiyatları. Allah ondan razı olsun. Gübrenin %50'sini devlet karşıladı. Ürettiğimiz ürüne devlet alım garantisi verdi. Yani küçük esnaf, işçi, memur, emekli, çiftçi, köylü, halkın ana omurgasını oluşturan milyonlarca insan muazzam bir refah seviyesi artışına kavuştu. Alım gücü artışına kavuştu. Sadece bu değil tabii yine Türkiye'nin neresine gitseniz dua edenler bir de şunu söylüyorlar. Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun burada şeker fabrikasını kurdu. O fabrika vesilesiyle biz ekmek sahibi olduk. Burada çimento fabrikasını kurdu. Burada organize sanayi bölgesini kurdu. Burada işte azot sanayini kurdu. Ve babam, amcam, ben hepimiz bunlar sayesinde ekmek yedik. Erbakan Hoca buna vesile oldu. Hatta bir esnaf Doğu illerinden bir tanesinde dedi ki bu ülkede dönen her bir dişli de Erbakan Hoca'nın hakkı var, payı var dedi. Gerçekten de atasözü gibi bir söz. Bu Kalkınma hamlesi de 76-77'de ağır sanayi hamlesi adı altında yapıldı. 200'den fazla sanayi tesisi, fabrika temeli atılıyor 2 senenin içerisinde. 70'ten fazlası hizmete giriyor. Bunların içerisinde Aselsan var. Bugün Milli Savunma Sanayi'nde geldiğimiz noktanın ilk adımı tohumlarının atılması. Elektronik sanayi alanında, Milli Savunma Sanayi alanında Aselsan'ın kurulması. Havelsan, Roketsan, buna. Arkadan ilave olarak kuruldu ve bütün bu yapılan gayret, o atılan tohumlar bugün milli savunma sanayinde %80 oranında yerli milli üretim noktasına gelmemize vesile oldu. Tabi sadece bu değil, Kıbrıs'a gidiyorsunuz, Kıbrıs'takiler Erbakan Hoca'ya dua ediyor. Diyorlar ki Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini Erbakan Hoca verdi başbakan vekili olarak. O harekat sayesinde 49 seneden beri burada kimsenin burnu bile kalamıyor. Eğer o harekat yapılmasaydı bugün adada bir tane Müslüman kalmayacaktı, bir tane Türk kalmayacaktı. Bosna'da Erbakan Hoca'ya dua ediliyor. Bosna'da o Sırp zulmü sırasında Erbakan Hoca'nın maddi manevi desteğiyle biz mücadele yapabildik, Sırpları yenebildik. Milli görüşün Erbakan Hoca'nın o destekleri olmasa bugün Bosna'da bir tane Müslüman kalmayacaktı diye anlatıyorlar, dua ediyorlar. Çeçenistan'da Çeçen cihadı, Ruslara karşı yaptıkları cihatta bakan Hoca'nın desteğinden halen daha bahsediyorlar. Bizim bile vefatından sonra vakıf olduğumuz, bilmediğimiz kendi sağlığında, bizim dahi bilgimiz olmadan yaptığı yardımları, destekleri halen daha duyuyoruz, öğreniyoruz, dinliyoruz. Filipinler'de, Moro'da, Filipinler hükümetine karşı mücadele eden mücahitler, Müslüman gerillalar, Türkiye'den giden heyete diyorlar ki bakın bizim burada hatıra olarak sakladığımız bir faks cihazı var. Bu faks cihazını bize Türkiye'den Erbakan Hoca gönderdi. Bizim Moro'daki İslami hareket olarak ilk faks cihazımız budur. Tabii Filipinlere kadar, Moro'ya kadar Erbakan Hoca'nın eli uzanmış. Ve bütün bunları tabii anlatırken, Türkiye'deki manevi kalkınma hamlelerine de tabii değinmemiz lazım. Bir defa orlanan, dışlanan, biraz önce hocamızın da ifade ettiği gibi, bunlar gericidir, bunlar yobazdır, bunlar cahildir. Bunlar bir bakkal dükkanını bile idare edemez denen inançlı insanları özgüven aşılayarak, onları siyaset sahnesine katarak bu insanların aslında belediyeleri de, bakanlıkları da, devleti de en mükemmel şekilde yönetebileceğini kanıtlayan, gösteren bir insan. Yüzlerce İmam Hatip Lisesi'nin açılması, binlerce Kur'an kursunun açılması, İmam Hatip Lisesi mezunlarının İlahiyat Fakültesi dışında diğer fakültelere de gidebilmesinin önünün açılması. Hep Erbakan hocamızın sayacağımız hizmetlerinden. Kudüs davası konusunda bilinçlenmemize vesile olan bugün Filistin'de bile Erbakan hocaya dua ediyorlar. Diyorlar ki Kudüs aşkını, şuurunu, bilincini biz Erbakan hocadan öğrendik Filistinli olmam zararını. O 6 Eylül 1980'deki tarihi Konya mitingi hem Türkiye'de hem bütün İslam aleminde. Filistin konusunda, Kudüs konusunda bilinçlenmeye, şuurlanmaya vesile oldu. Tabii bunun yanında dış güçlere karşı dik duruşu, Amerika'nın İncil'i üstünü kapatması, Amerikan çekiş gücü 54. hükümette Türkiye'den kovması, Kıbrıs harekatını Amerika'ya rağmen yapması, Amerika'nın Irak ve İran ambargolarına 54. hükümet döneminde delmesi, bunlar da gerçekten de, Cesur bir şekilde dış güçlere karşı dik durduğunun göstergeleri. Tabii bu hizmetleri anlatmak çok saatler alır ama son olarak şunu da ifade edebiliriz bununla ilgili olarak. milli görüşün ibadet olarak siyaset yaptığını ifade eden ve bunu ortaya koyan bir liderdi Erbakan hocamız. Biz siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapıyoruz derdi ve biz bunu Allah rızası için yapıyoruz derdi. Makam için, rakam için, ihale için, koltuk için, şöhret için değil, Allah rızası için yapılan bir siyaset olduğunu, insanlığın kurtuluşu için yapılan bir siyaset olduğunu ortaya koyardı. Bunun örnekleri de milli görüş tarihinde hem belediye yönetiminde hem merkezi hükümette çok sayıda da örnekleri var. İşte hep söylüyorum Diyarbakır'da Refah Partisi'nin 94 yılındaki Kayapınar Belediye Başkanı, Diyarbakır'ın merkezi ilçesi 5 sene belediye başkanlığı yapıyor. Belediye başkanlığından sonra bir de bakıyorlar ki 99'da seçimleri kaybettikten sonra belediye başkanı kaldığı yerden bıraktığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Refah Partisi'nin Kayapınar Belediye Başkanı şimdi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir merkez ilçede 300-400 bin nüfuslu bir ilçede 5 sene belediye başkanlığı yapmış. Belediyenin, dulun, yetimin, milletin, devletin bir kuruşuna bile göz dikmemiş. Aynen. Eskiden olduğu gibi belediye başkanı olmadan önceki gibi seyyar satıcılık yapmaya kaldığı yerden devam ediyor. Yani makam için, rakam için, ihale için, koltuk için değil Allah hızası için siyaset dediğimiz budur. Şimdi tabii bütün bunları anlattıktan sonra hep milletimize diyoruz ki biz de yeniden Refah Partisi olarak aynı, aynı anlayışla, aynı dava uğrunda, aynı çizgide, aynı istikamette yola çıkmış bir partiyiz. Bu hassasiyetin, bu anlayışın bu ruhun tekrardan mecliste olması milletimizin faydasına olacaktır. Çünkü gerçekten de maddi kalkınma yönünde de, manevi kalkınma yönünde de en büyük hizmetleri yapmış bir görüştür, milli görüş. Bunun için bedel ödemiş bir görüştür ve efsane hizmetlerle milletimizin her zaman yüzünü güldürmüş bir görüştür. Dolayısıyla hem de bu noktada bir söylediğimiz diğer söz de, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünü hatırlatıyoruz. Burada milli görüşün Erbakan hocamızın hatırını göz önünde bulundurmak ve bu milli görüş anlayışının bu ruhun yeniden mecliste temsil edilmesi için yeniden Refah Partimize destek olmalarını istiyoruz. İnşallah tabi Cumhurbaşkanlığı seçiminde yedili masaya geçit vermemek için milletimizin Cumhurbaşkanımızı desteklemesi ancak... Aynı zamanda milletvekili seçimlerinde de yeniden refah partimizin, milli görüşün yeniden mecliste temsil edilmesi için yeniden refah partimize destek olmasını istiyoruz, temenni ediyoruz. Tabii mecliste yapılacak olan çalışmaların en başında ailenin korunmasıyla ilgili yapılacak çalışma geliyor. Sağlıklı bir neslin yetişmesi, sağlıklı bir aile yapısına bağlı. Sağlıklı nesilden kastım ahlaki, manevi, psikolojik açıdan sağlıklı bir nesil. Avrupa'nın manevi olarak, ahlaki olarak çöküşünü aile müessesesinin çökmesine bağlardı Erbakan hocamız. Aile kalmamış, aile kalmayınca nesil de kayboluyor. Bu nedenle ailenin korunması bunun içinde en önemli konu. Batıdan ithal yuvaları yıkan bir takım yasalar, düzenlemeler var. Bunların ıslah edilmesi lazım. Yani kadını koruyacağım derken yuvayı yıkan, kaş yapacağım derken göz çıkaran bu düzenlemeler İslah edilmeli hem kadını hem çocuğu hem babayı hem aileyi koruyan kültürümüze, değerlerimize, tarihimize, aile yapımıza uygun yasaları düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadele edilecek. Tabii ki eğitim konusu çok önemli. Ahiret öncelikli bir neslin yetiştirilmesi, materyalist değil maneviyatçı bir neslin yetiştirilmesi, bununla beraber nefis terbiyesini esas alan bir neslin yetiştirilmesi, Ahlaki manevi kalitesi yüksek bir neslin yetiştirilmesi, müfredatın eğitim sisteminin buna uyumlu hale getirilmesi. Bu yine yeniden Refah Partimizin en öncelikli konularından olacak. Yine hep söylediğimiz İmam Hatip okullarımızın taşıdığı manaya, kuruluş amacına uygun bir hale getirilmesi. Allah vermesin. İmam Hatip'ten mezun olmuş, ben deist oldum diyor. Namaz kılmıyor, Allah göstermesin. Bu son derece büyük bir felaket. Bu noktada gene inşallah çalışmalarımız olacak ve hep yeniden refah partisi olarak söylediğimiz ilahiyat fakültelerindeki ehli sünnet itikadına aykırı akımların önünün kesilmesi. Çünkü bu şuna benziyor. Balık koktuğu zaman veya kokmasın diye balığı tuzlarsınız. Ama tuz koktuğu zaman yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. İlahiyat fakülteleri, imam hatipler bu bakımdan son derece önemli. Bununla ilgili inşallah yine mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve her zaman söylediğimiz gibi hayra vesile olan, şerre fren olan, yapıcı, yerli, milli bir muhalefetin mecliste olması hem milletimizin faydasına hem de iktidarın da hükümetin de faydasına. Biz meclis dışında pek çok konularda hayra vesile olduk. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması, mücadele edilmesi noktasında çok büyük hayırlara vesile olduk. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste güçlü bir grupla temsil edilmemiz halinde daha da büyük hayırlara vesile olacağımızı, milletimizin zararına olacak, şer olan bir takım adımlara da mani olacağımızı, engel olacağımızı biliyoruz. İnşallah bu hizmeti gerçekleştirmeye muvaffak oluruz. İnşallah milletimizin derdine derman olmaya, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile oluruz. Özellikle dediğim gibi havaalanları yaptık, köprüler yaptık, tüneller yaptık, İHA'lar, SİHA'lar yaptık, tanklar yaptık, savaş uçakları yaptık, savaş gemileri yaptık ama ahlaki manevi kalkınma, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirme konusunu göz ardı edersek Allah vermesin bu Kazanımlarımızın, elde ettiklerimizin bir faydası olmaz. Bunun şuurunda, bilincinde olarak ki Erbakan Hoca'mız da yola çıkarken önce ahlak ve maneviyat sancağı ile yola çıktı. Biz de aynı çizgide inşallah mecliste çok hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Tabi burada Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklenmesi önemli. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmemesi için. Çünkü Yedili Masa'nın açıklamaları, söylemleri, hedefleri, partilerinin seçim bildirgesine yazdıkları maddeler bu endişeyi ortaya koyuyor. Allah fırsat vermesin. Türkiye'de inançlı insanların, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmemesi. Bu bakımdan Yedili Masa'ya dur demek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız'ı seçmek önem arz ediyor. İnşallah Milletvekilliği seçiminde de dediğim gibi... Bu desteğinizle milli görüşün yeniden mecliste olması ve hayırlara vesile olan, şerre fren olan, doğrunun yanında yer alan, yanlışa dur diye yapıcı, olumlu, milletin menfaatini düşünen bir muhalefetin mecliste olması dediğim gibi hem milletimize hem de iktidara, hükümete fayda sağlayacaktır. Yine bütün bunları söyledikten sonra 50 senelik milli görüş tarihini de milletimizin hatırlamasını, Erbakan Hocamızın o efsane hizmetlerini, millet için, ümmet için bedel ödemesini hatırlamasını ve bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünü de yine hatırlamalarını istiyorum. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin milletimiz için, ülkemiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah mecliste milli görüş ruhunun, milli görüş hassasiyetinin Yeniden yer almasına vesile olmasını ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın da zaferiyle ve yeniden Lafla Partimizin de zaferiyle inşallah sonuçlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha tabii ki bütün izleyicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum, selamlarımı gönderiyorum. Ve kıymetli hocamıza da tabii bir kez daha vesile olduğu için, bizleri ağırlığı için, misafirperverliği için teşekkürler ediyorum. İnşallah... Gecemiz hayırlı olsun, bu yayınımızda hayırlı sonuçlara vesile olsun. Sağolullah. Allah mübarek eylesin. Amin inşallah. Bir de son olarak hocam aslında söylemek istediğim husus, bu seçim ile ilgili de kardeşlerimizin çok geniş kesimlerin kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Burada ittifakın içerisinde olduğumuz için bizim için herhangi bir baraj söz konusu değil. İttifaktaki partilerin oylarının toplamı %7'yi zaten geçtiği için biz de otomatik olarak barajı açmış sayılıyoruz. Yani herhangi bir seçim bölgesinde bir milletvekilini seçmeye yetecek oy almamız halinde o bölgeden o milletvekili otomatik olarak seçilecek. Türkiye genelinde ayrıca %7 oy alma diye bir şart ittifak içerisinde olduğumuz için söz konusu değil. Bir de yine hep söylediğim İstanbul ikinci bölgedeki seçmenlerimizden de Ayrıca özel olarak destek bekliyoruz çünkü ben deniz yeniden refah partimizin İstanbul ikinci bölgeden milletvekili adayım. Tabii ki bütün seçim bölgelerinde destek istiyoruz ama İstanbul ikinci bölgeden de özel olarak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur, İnşallah Allah mahcup etmesin, oaf fakiyet nasip Amin. etsin. Tekrardan çok teşekkürler ediyorum. Efendim biz e, Doktor Fatih Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz, teşrif ettiler. Sizler sabırla takip ettiniz, izlediniz. Yani bu konuşmada iki noktanın altını çizmek lazım. Birincisi LGBT'ye karşı, ahlaksızlığa karşı bir duruş sergilemek, eğitimde milli hamleleri atabilmek, bunun için hayırda motor olabilmek, yanlışa dur diyebilmek. İnşallah bakan Hocamız bunu yaptı. Fatih Bey kardeşimiz buna İnşallah. talipler. Allah Teala bu noktada muvaffakiyetler ihsan etsin. Amin. Bir ülkede fabrika bacaları kadar minareler de önemli. Maddi kalkınma kadar manevi kalkınma da önemli. Bunun için Fatih Bey kardeşimize dua ediyoruz muvaffakiyeti için. Yine Yahya Kemal diyor ki bir gün çıktım. Devleti Aliye'yi kaybetmişiz. Mahzum bir halde dolaşıyorum. Sultan Fatih'in surlardan, İstanbul'a girdiği yerden girdim. Evvela Topkapı'ya geldim. Orada bir mihmandar var. Beni hırkayı saadetin önüne getirdi. Baktım ki orada hafızlar sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor. Dedim ki bu ne haldir? Dedi ki Yavuz Sultan Selim Rahmetullahi hale manatı ı mübarekeyi getirince sabaha kadar uyumamış. Hafızları belirlemiş, kendi de onlardan biri olmak üzere Kur'an-ı Kerim okumaya başlamışlar. Tam 400 yıldır burada Kur'an-ı Kerim okunur. Gece evet. gündüz. Sonra çıktım, Ayasofya'ya geldim. Ezan-ı dinledim. Dedim ki, bu devletin iki temeli var. Biri Hırkay-ı Saadet'te Kur'an, biri de Ayasofya'da Fatih'in okuttuğu ezan. Biz Yuhatip'ten beri hep Ayasofya'nın zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın Tabii. dedik. Cumhurbaşkanımız da Ayasofya'da o ezanı yeniden okuttu. Onun için Cumhur İttifakı'nda da Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. Tabii. Allah Teala bu millete onu da muvaffak eylesin. Yeniden 28 Şubat'lar yaşatmasın. Cenab-ı Hak Müslümanların başını yere düşürmesin. Amin. Amin. Allah Teala razı olsun. Amin cümlemizden de hocam. Çok teşekkür ederim. Çok... Hayırlı olsun inşallah. Evet. Rabbim mahcub eylemesin. Amin. Abin, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hep güzel günlerde yeniden buralarda görüşmek güzel, evet, üzere. Günlerde güzel haberlerle inşallah buluşuruz. İnşallah. Allah razı olsun. Evet.